Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte uzun süredir beklemiş olduğunuz bir plugin'i inceleyeceğiz. Bu plugin'le birlikte OBS'te ücretsiz bir şekilde sesimizi kalınlaştırıp inceltebileceğiz. Aynı zamanda bu plugin sayesinde arkamızdaki cızırtıyı, kasa fan sesini veya diğer klima seslerini vesaire nasıl azaltırız bunu göreceğiz. Şimdi hızlıca plugin'imizi incelemeye geçiyorum. Ama incelemeye geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir Yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Öncelikle açıklama kısmında bıraktığım iki tane link olacak. Bunlardan bir tanesi VST plugin'in linki. Yani Reaper .fm sitesine giriş sağladığınızda önünüze bu sayfa gelecek ve bu sayfada direkt olarak sisteminiz 64 bit ise Reaperx VST v2.36 64 bit klasörünü download edeceğiz. Download ettikten sonra zaten bu setup dosyası olarak bilgisayarınıza inecek ve otomatik olarak setup dosyasından kurulumunu yapacaksınız. Sonrasında sesimizi inceltmek ve kalınlaştırmak için kullanmamız gereken ikinci plugin ise yine VST plugin'e entegre ettiğimiz G-Form eklentisi. G-Form eklentisi içinde yine açıklama kısmında bulunan G-Form linkine tıklıyorsunuz ve karşınıza bu site geliyor. Bu sitede de yine sisteminiz 32 bit veya 64 bit ise ona göre seçim yapıyorsunuz. Eğer 32 bit ise görmüş olduğunuz 32 bit kısmından G-Form'u tıklayarak indiriyorsunuz veya sisteminiz 64 bit ise 64 bit kısmındaki G Form linkine tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi otomatik olarak bir adet DLL dosyası geliyor. Bu DLL dosyasını VST pluginimizin içerisine entegre etmemiz gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken şey VST plugin'i zaten kurmuştuk. Hemen VST Plugin'in kurulu olduğu yere geliyoruz. Muhtemelen bu Program Files dosyasında olacak. Program Files dosyasına girdikten sonra gördüğünüz gibi aşağıda VST Plugins klasörü mevcut. Buraya giriş sağlıyorsunuz. Reaplugs kısmına tıklıyorsunuz. Ve burada indirmiş olduğunuz Gform DLL dosyasını tutarak bu klasörün içine atıyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi bende burada hazır bir şekilde duruyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra yapmamız gereken tek şey OBS'imizi açıp ayarlarımızı gerçekleştirmek. Şimdi hızlıca OBS'imize geçelim. Evet arkadaşlar pluginlerimizin kurulumunu gerçekleştirdik ve OBS'imizi açtık. Burada yapmamız gereken şey mikrofon kısmında ayarlar tekerlerine tıkladığımızda burada filtreler kısmı var. Buradan filtrelere giriş sağlıyoruz ve ardından sol alt köşeden artı tuşuna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada VST2 eklentisi geldi. VST2 eklentisine tıkladığımızda buna mesela biz şimdi öncelikle inceltme ve kalınlaştırmayı yapacağız. VST2 eklentisinde ilkine ince diyorum ve Tamam diyorum. Sonra burada VST2 ile gelen eklentileri görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi G-Form gözüküyor. G-Form'a tıkladığımızda burada eklenti birimini aç diyoruz. Ve önümüze böyle bir ekran geliyor. Pitch ve Formant kısmını ne kadar düşürürsek sesimiz o kadar kalınlaşır. Ama bunları mutlaka iki tarafı eşit bir şekilde yapmanızı öneriyorum. Formant ve Pitch'i yükselttiğinizde de sesiniz incelmiş olacak. Bunun için de iki tane eklenti eklememiz gerekiyor. Mesela biz inceyi yapacağımız için ona 10, 10 yaptım ve bunu kapattım. Sonra geliyorum buradan tekrar VST2 eklentisi ekliyorum. Buna da kalın diyorum. Tamam diyorum. Tekrar buradan formu seçiyorum. Eklenti birimini açıyorum. Pitchi 10 yapıyorum. Formant'ı da 10 yapıyorum ve artık sesim burada kalın olacak. Tekrar bunu kapatıyorum. Sağa veya sola eklediğim boncuktan... ...Liar on board incelemesine giderseniz eğer... O program ile de uzaktan bir şekilde telefonunuzdan bu filtreleri açıp kapatabileceksiniz. Şu anda ses değişimini göremeyeceksiniz. Çünkü Streamlabs OBS'den kayıt alıyorum. Normal OBS'i sizlere gösteriyorum. Şimdi ben Streamlabs OBS'imi kapatıp normal OBS'den ses kaydımı alacağım. Ve size ince ve kalın sesi sizlere göstereceğim. Filtreler kısmına giriş sağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada ince ses ve kalın ses için ayarladığımız VST eklentilerimiz duruyor. Şimdi öncelikle ince sesi deniyorum. Merhaba bu ayarlamış olduğumuz ince ses efekti Şimdi kalını deniyoruz Merhaba bu denediğimiz kalın ses efektimiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ince ve kalın ses olarak kullanabiliyoruz. Şimdi VST plugin arkadaki dip sesimizi nasıl yok edebiliriz bunu göreceğiz. Tekrar buradan ayarlar kısmına tıklayıp filtrelere giriş sağlıyorum ve yine artı kısmından VST2X eklentisine tıklıyorum. Buraya da dip ses diye isim veriyorum. Sonrasında tamama tıklıyorum. Reafir Standalone eklentisini seçiyoruz ve eklenti birimini aç diyoruz. Ve gördüğünüz gibi ben konuştuğumda buradaki ses dalgaları oynuyor. Ben burada arka sesimdeki fan, klima, ventilatör gibi sesleri almak istiyorum. Bunun için yapmam gereken şey Equalizer burada mod kısmından Subtract'ı seçmem gerekiyor ve sonrasında FFT Size'dan 8192'yi seçiyoruz. Şimdi sizlere daha iyi göstermek için buradaki ben ventilatörümü açacağım, mikrofonuma doğru tutacağım ve gördüğünüz gibi bu sarı alan ben sustuğumda Arkadaki klimanın sesi. Şu anda muhtemelen sizlere klima sesi geliyor. Şimdi burada otomatik built Noise Profile'e tıklıyorum. Ve klimanın sesini algıladıktan sonra buradaki tiki kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten muhtemelen arkadaki klima sesi artık sizlere gelmiyor. Ama mutlaka bu tikleme işlemini yaparken çok ses yani kesinlikle siz konuşmayın. Sadece arka plandaki sesinizi alsın mikrofon. Eğer bu tikleme işlemini yaparken başka bir ses girerse veya siz konuşursanız. Şimdi göstereceğim örnekteki gibi sesiniz olur. Tıklıyoruz, Arkadaki sesiniz Eğer sesiniz bu şekilde bozulsun istemiyorsanız. Sessiz bir ortamda sadece yok etmek isteyebilirsiniz ses varken bu işlemi uygulamalısınız. Kırmızı olan çizgi sabitlendiği zaman yani bizim istemediğimiz ses orada sabitlenmediği zaman oradaki Automatical Built Noise Filter'daki tiki Kaldırıyorsunuz Ve bu plug'ini kapatıyorsunuz İşlem bu kadar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ses inceltme ve kalınlaştırma Hem de arkadaki dip sesimizi Yok etme plug'inleri olan VST plug'ini birlikte inceledik Ve uyguladık Eğer aklınıza takılan bir şey olursa Yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için Kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı Lütfen unutmayınız Ayrıca sizden bir rica eğer kafanıza takılan bir soru veya YouTube'da bulamadığınız bir probleminiz varsa bunları da yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyiniz. Ben de seve seve sizler için bu içerikleri üretmekten mutluluk duyarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <Gülüyor>